Resident Evil 7 ne zaman? Evet sevgili dostlar. <gülüyor> Bu arada oynuyor ha. Yani eser bayağı oynuyor, oynamıyor değil. Ya ben biraz şey yaptım tabii yani sıkılmasın diye ama bir hafta oynasa bayağı vurur. Ee, Karantina boyu. Bunu linkini atayım. İzleyin, yorum yapın, destek olun. Adama da ayıp olmasın. Abi sen 80 kiloysan 5'i 80 kilo. Bu arada gitgide zayıflıyorum fark ettiniz mi lan? Bana mı öyle geliyor? Bulun, ben bayağı zayıflamışım lan. Harbiden fark ediliyor ha. Kaç gün oldu? 16 gün oldu. 15 gün oldu lan da. Bilmiyorum. Devam devam. Seste sıkıntı var. Yarrak sıkıntı var. Harbiden bak ciddi söylüyorum. İyi kilo vermeye başladım. Ayağa kalk anlarız kardeşim altımda don yok. Şortum da yok. Sen bir süzüldün abi. Çaçarov gelmiş hoş gelmiş kardeşim. Çaçarov ikili, Çaçarov ne yapıyor biliyor musun? Bak 3000 kişi yolluyor. Sonra bir de reyit atıyor. Ondan sonra bir de kendi geliyor abone oluyor. Ondan sonra yayın açıp bir daha osluk. Abi göbeği siktiret. Bu arada kilo verdim mi değil mi? Böyle incecik falan olmadım yani. Şişmanım hala yağlı mağarayıırım yerimde. Böyle böyle. En azından sağlıklı besleniyorum. 10K nasıl oldu bir anda? Bot atıyoruz kardeşim. Böyle yayına girdiğimiz gibi böyle burada program var. Tak dedim mi pıst 15.000. Aslında yayın 3.000 kişi arkadaşlar. 3.000 kişisiniz siz. Geri kalanlar bot. Flavor'cum selam. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün bir kere 12'ye kadar yarıma Yarın. kadar yayın yaparım. Ee, baştan söyleyeyim ee, bugünden sonra 15 gün yayın yok <gülüyor> yok bir iki gün yayın açmayacağım çünkü bilgisayar işlerim şu Elreni kasaları var ya Inventus ortaklığında çıkardığımız onları kuracağım videolarını çekeceğim lan bizim modlardan birileri bana gelsin ya yardım lazım oğlum yardım lazım ya gelin hadiş. Aynen bir sürü işim var. O işlerimi halledeyim. Gene 3 üç 4 gün süste yen yaptım. İyi oldu. Soruya da söz verdim gibi devam ediyorum. Eee ofstream girdiğim zaman kaydımı da alıyorum. Her şey çok temiz ve ferah. Ondan sonra yok abi. Kordi. İyi, iyi, iyi. Kordi lan. Aka benim arabayı alıp gitti şeye. Başakşehir'e mi gitti? Bahçeşehir'e mi gitti? Onu bir ara da gel lan. Şey bin arabaya gel. Ya da gelme sitire. Yarın ben alırım, aldırırım seni. Aka'nın arabayı almış babası. Benim arabayı alıyor ha araba bire. Araba 25.000'deydi. Aka'ya verdiğimizden... Amura koçucuk ilk kez aldı ya. Bu kadar da arkasından mu 25.000'de araba. Aka geldiğinden 33 33.000'e çıkmış araba ya. Arkası vuruk, önü vuruk, solunuyi vuruk. <gülüyor> Bosa bak evden adam aldırıyor. Herhalde oğlum. Arıyorsun taksiyi. Ben de geleyim abi. Aa, bütün eight gelsin ve Sik kadar evet sığışırız. Apışarası kokusuyla video çekeriz abi. Hatta bütün kasaların tanıtımını herkes kendi karakteriyle yapar, rolleriyle. İşte arkadaşlar bu gördüğünüz MSI'nin anakartı var. Ondan sonra... Düşün bakayım başka ne var? Bunun CPU'su çok güzel. Bir de Grand... Deft auto girdiğinizde işte ne oluyor? Olsun. En az 150 FPS açısından. ya FPS de düz okunuyor. B12 ile alaka ne, ne alaka? Ben bir şey unutmadım ki. Selam botlar, fiyatlar ne olacak? Vallahi aga fiyatlar Aferin zaten Aferin genel Aferin olarak e, Yüksek. Çok özlediğim Gamer Dünyası'na sonunda ben de giriyorum. <gülüyor> Çocukken başladı bu hevesim. İnternet kafelerde, 90'lı yıllarda başladı. Sonra, kendi bir tane bilgisayarım oldu. Çok geç oldu o bilgisayarım. Onunla şampiyonuşluk menajerim... Ne unuttuğunu unutmuş da ya! ...oynardım böyle tek tek tek. Karantina boyunca çok özenliyim. o oyun oynayan arkadaşların dünyasına. Ben de MSI sayesinde giriyorum. Şu an şahane bir sistem kurtular bana burada. Şimdi kardeşim şöyle bir çek, bak. Alevli, yanağlı, dönerli, ışıklı böyle. Ee, şahane bir sistem kurdular ve oyun dü Kaç bu sistem, baktınız mı? dünyasının çok sevilen ismi, ee, YouTube'un sevilen yüzü, daha önce kendisiyle gece modunda program yapmıştık. Tuğkan'la Counter Strike'ta kavuşacağız. Counter Strike'ın da geçmişim çok iyidir. Yani Gençken çok iyi oynardım. Bu CSN Core'da 1.6'ya benziyorlar, o yüzden Tuğkan'a karşı iddialıyım. Kaç para? 13.000 mi? 8.000. Bin. 8.000'dir. 13.000 olamaz bu kasa. Bu fiyat performans. 8.000'dir. Şu monitör şu. 2060 Super var. Benim yayın bilgisayarında kullandığım grafik kartı. Ee, 8.000'i geçmez. Merhaba Tuka Merhaba. Ne haber abi? İşte bu yavsat Ben var, abi şimdi YouTube ama ben televizyon gibi açmaya alışmışım. Böyle ekran. Solu. gibi o. orta. Ağzına Ay, vurdum. Fena vurdun ha. Ay bir daha vurdum. Ay! <gülüyor> Nerede? Bayağı mi? iyi, biliyor musun? Hop! Aa! Ah. <gülüyor> Ay! Şit. Bu arada eğlenceli video oldu. Böyle yemek yemek yerken izleyin bunu. Hiç vurdun mu? Ya. Ha. Bir hafta at gibi oynayacağım. Tamam. İşte ee, bu. Benim ethernet kablosu biraz uzakta abi. Kabloyu çekemedi. Yeni taşındım eve. Evet ben takıldığımız anlarda bakıyorum Mesela 10-10 durum bir bakıyorum 15-10 olmuş. Ben 15-10... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben şimha. Bende yok yani. Allah be. <gülüyor> Eser'e şey yaptım yalan olmasın. Şimdi böyle tam böyle ya işte oyun dünyası korkun benden falan bilmem ne. Yenge kim ya? İşte oyun dünyası korksun benden ben geliyorum falan der dedikçe öyle yani bir tık vur. <gülüyor> ha Aleyna'cığım hoş geldin bebeğim. Hoş geldin dur bakayım ne yazmış. Aleyna. B12- olan ama hala adımı unutmayıp yayında göremeyince gözleri beni arayan sen. Ya bayılıyorum bu kız özgüvene. İtiraf et senin de hoşuna gidiyor. Hmm, buraya sessiz okur musun? Telefon numarasını yollamış. Aa şaka şaka chatte muhabbet çıksın diye dedim öptüm seni minicik. Ya bir şey söyleyeyim bu Ali'nin kesin erkek ya. Ali'nin arkasında, böyle aslan gibi bir Muhammed oturuyor oğlum. Erkek bu abi. İnanmak istemiyor değil mi? Kesin erkek abicim. Bir Cengiz'imiz var orada. Bu arada. Ee, Mustafa Bey 50 bit yollamış Dodo'yu okumuştuk Onur Ryan 37 3. ayını Dark Shadow'a yollamış Erdem 665 e, 5. ay yenilmiş Yayınlar abim seviliyorsun demiş Abi beni bir Discord'dan salsanız mı acaba Bu ne ya Bu ne zikra Nejo'nun videosu bu Nejo'ya benziyor bu Abi Rast oynar mısın? Ne rast lan? Rast günü yapacağız gene bu arada ama e, RP bazlı yapmayacağım yani. rastlı hatta bu sefer Bütün Eightborna borneın Eight Born beni üzdü birkaç konuda ee, Abonelerimi de alacağım abi. Hey. Abonelerin bir miktarını Çekilişte şöyle 20-30 kişi Rast oynayan Katılımcıları alacağım. Oh. Bizde olacaksınız da Hani RP yapmayacağız şaça Baya düz rast Allah'ın rast oynayacağız Biz yine GG'yiz demiş Oğlum nasıl Ne yapayım yani ne koyayım? 1500 kişilik rast server açayım Erdem 665 5. ayını Abone ol geri la İyi yayınlar abim Oyun gazetesi 26 4. Yani abone olmak para karşılığında bir yere girmek anlamında değil ancak öyle organize olabiliyoruz. Aksi takdirde nasıl yapalım oğlum? Onurayen'i okuduk. Ee, Venctr 50 bit yolumuş yayınlar. Ee, bu arada abonelik hediye etmek isteyen varsa beklerim. Diyaroz ikinci ayını yenilemiş. Çaçanın hostunu gördüm. Erdalcan 003 dördüncü ayını yenilemiş. Çaçarov'un bir de raidini gördüm. Ee, bu kim lan? Piper Nova. İkinci intihar diğer bilinmiş. iyi yayınlar abicim. Seviliyorsun. Şunları bitireyim hemen. Maydaneos. İkinci intihar diğer bilinmiş. Tukan abi. İkinci ayımız kutlu olsun. Kıbrıs'a geldi de bir kumar atak. The Unicorn Paradise. 14. ayı. Selam botlar. İyi yayınlar abicim. Azerbaycan'dan sevgiler. Canımsın. Teşekkür ederim. 14. ayın hayırlı olsun. Ali Graf. Üç liraya Usta çok fena. Dans öğreticisi izler misin? Yapma bunu bize şimdi kanal hoş geldiniz arkadaşlar video birazdan başlayacak. Ha. Ulan seksi kız bekledim aman koyayım çıkana bak ya. Özel bağcılar dansı ne ya?